Amaz dur dur gidemezsin gözlerimin rengi dur bulutlara dönemezsin yok alamazsın beni deli zaman dur ömrüme o kurşun renkleri süremezsin yok. Olamaz dur dur gidemezsin Gözlerimin rengi dur bulutlara dönemezsin yok Alamazsın beni deli zaman dur Ömrüme o kurşuni renkleri süremezsin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 Olamaz dur, dur, gidemezsin Gözlerimin rengi dur, bulutlara dönemezsin Yok, alamazsın beni deli zamandır Ömrüme o Kurşun renkleri Süremezsin yok olamaz durdur dur gidemezsin gözlerimin rengi dur bulutlara dönemezsin yok alamazsın beni deli zaman dur ömrüme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 Kurşani renkleri süremezsin